Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, ben astrolog Arif Aydın. Yeni bir Şubat ayı burç yorumuna hoş geldiniz. Evet, değerli ikizler, Şubat ayında Merkür sizin 8. evinizde Oğlak Burcu'nda giriyorsunuz. İletişimde yaşadığınız sorunlar ve bazı krizli durumlar ve finansal zorlanmalar, ödemeler, borçlar 11 Şubat'a kadar Merkür'ün kova burcuna geçmesiyle birlikte hafifliyor. Evet, borçlar dedik. Borç paçamızdan akıyor olsa bile 11 Şubat'tan sonra sizde bazı dahilik göstergeleri başlıyor olacak. Yaklaşık bir ay boyunca her türlü bilgi, eğitim ve buna benzer Seminerler, bilginizi arttırmak içine yönelik böyle bu alanlara yönelmeniz sizin için ciddi ciddi ciddi ciddi ciddi anlamda. Bakın sizin kadar iyi bile konuşamadım. Sizin zekanız, iletişim kabiliyetiniz ciddi anlamda sizi destekleyen bir döneme geliyorsunuz. Yurtdışı yabancılar, yabancı okullar ya da yurt dışında eğitim, yayıncılık, medya gibi bazı konularla ilgiliyseniz. Ve bu konularla ilgili konuşmalar ve anlaşmalar bu dönemde ciddi anlamda gündeminize gelebilir. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün bu geçişi burcunuzun olumlu görünümünde olacağı bu fırsatları değerlendirmeniz ve sizin için gerçekten son derece önemli fırsatlar getirebilir değerli arkadaşlar. Evet 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. İyi de hocam Aslan Burcu'ndan bana ne? Ben ikizler burcu değil miydim? Bazılarınız olayı böyle değerlendiriyor. Ama gerçek böyle değil. Peki gerçek nasıl? Gerçek hepimizin bir doğum haritası var. Ve hepimizin 12 tane burcu var. Ve bu 12 burçtan mütevellit bir şekilde bizim bir karakterimiz oluşuyor. Ve bu karakterimiz davranışlarımıza dökülüyor. Davranışlarımız da bizim. Neyimizi belirliyor? Kaderimizi. Peki kader neydi arkadaşlar? Kader bir süreçti. Neyimizin süreci? Neyimizin süreci? Tabii ki yaşamımızın süreci, hayatımızın süreci. Astrolojinin konusu da işte bizim bu hayatımızın süreci. Bizim elimizde olan konular var, elimizde olmayan konular var. İrademizle yönetebileceğimiz alanlar var. Başımıza gelen olayları değiştiremeyeceğimiz konular var. Ve bunlar bizim yaşamımız dediğimiz alanı oluşturuyor. Ve aslında biz daha büyük yaşamın bir parçasıyız. Evet. Bu daha büyük yaşamın bir parçası olarak akarken değerli arkadaşlar 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve sizin de 3. ev konularınızı ilgilendiriyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın ve uzak akrabalar, yolculuklar, hukuksal konular ve buna benzer akademik eğitimlerle ilgili süreçleriniz var ise bunların sonuçlarını, meyvelerini toplama zamanınız. Bu dolunay 2 hafta boyunca bu konular ile alakalı tamamlanmaları hayatınıza getirebilir. Evet, Mars'ın burcunuzda yaptığı retro hareketi vardı. 12 Ocak itibariyle sona ermişti. Ve sizin sinirlerinizi gelmişti. Sizin sinirlerinizi zıp zıp zıp, zıp zıplatıp duruyordu. Ve özellikle, özellikle zihnimizin hızlı çalışması ve bunun retro ile çalışması Bizim çenemize biraz vurmuştu. Ve vurduktan sonra ne olmuştu? Ona buna laflar etmeye başlamıştık. Kalpler kırmaya başlamıştık. Biraz dikteler etmeye başlamıştık. Değil mi? Fakat halen yükseleninizle ilgili ilerlemeye devam ettiğini unutmayın. Ve yükseleninizden gittiğinde artık farkındalığınız bir yere kadar olur ve güdümlenirsiniz. 25 Mart'a kadar burcunuzda ilerleyecek olan Mars... Harekete geçme, kendinizi ortaya koyma girişimlerde bulunma güdünüzü tetikleyerek artırmaya devam edecek. Enerjinizin yükseleceği için sakarlıklarla, fiziksel yaralanmalarla ve kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İsteklerinizi kabul ettirmek adına baskın dominant tavırlara ve kaba davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. 20 Şubat'ta balık burcunda meydana gelecek. Yeni ay sizin bilin bakalım hangi evinizde olacak? Hani ben başından dedim ya. Balık burcu bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü sizin bir doğum haritanız var ve bu doğum haritanızda sizi hangi alanda, hayatınızın hangi alanında etkileyeceği yazıyor. Dolayısıyla hepimizin 12 tane burcu vardı ve eğer siz de kişisel doğum haritası analizi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. astroarif.com web sitemizden temasa geçebileceğiniz gibi bu videonun altında bulunan WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet, demit dedik ki 20 Şubat'ta Balık Burcunda meydana gelecek olan yeni ay sizin kaçıncı evinizde yani onuncu evinizde gerçekleşecek. Yani kariyer evinizde. Evet, kariyer, kariyer, kariyer, iş, iş, iş, para, para, para. Evet, kariyerimizde nerede geleceğiz, ne yapacağız, ilerleyebilecek miyiz? Evet, tam olarak konumuz sizin iş ve meslek hayatınızla alakalı. Bu yüzden de kişisel doğum haritası bir kat daha önem arz etti, değil mi? Evet. İş, kariyer, toplumsal statü, tanınma konularında yeni adımlar, başlangıçlar yapabilirsiniz. Başkalarının ilgisini üzerinize toplayabilirsiniz. Güç sahibi, önemli pozisyondaki kişilerden destekler alabilirsiniz. Başarılar kazanabilir, terfi edebilirsiniz. Kariyer ve hedeflerinizle alakalı konular artılarıyla, eksileriyle birlikte daha net görünür hale gelecek. Tabii ki doğum haritanızdaki o alanlar güzel açılar aldıysa, Peki güzel açılar almadıysa ne yapacağız hocam? O zaman bir doğum haritası analizi ile o alanlarda belki farkındalık oluşturabilirsen ilerlemende katkı sağlayabilirsin. Kime? Tabii ki kendi hayatına. Bana ne katkısı sağlayacaksın ya? <gülüyor> evet şaka bir yana 20 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçiş yapacak. Sizin 11. eviniz alanınıza geliyor. 11. ev tam bir sizin alan. Yani hocam 10. ev de bizim de 11. evde. Evet 11. ev ne demek biliyor musun? 11. ev toplumsal alan demek. Yani senin arkadaşlarla seminerler, eğitimler, gittin, konuştun, sohbet ettin ve sohbetin en tavan yaptığı alanlar ve sizin 17 Mart'a kadar grup aktiviteleri, arkadaşlarla birlikte olmak, davet ve aktivitelere katılmak için uygun bir dönem. Ne derler buna arkadaşlar? Yelkenler fora. Evet aynen öyle. Yelkenler fora. Ama bakın burada çok önemli bir nokta var. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerdeki artışlar meydana gelebilir. Niye? Çünkü kariyerinizde ilerleyebilirseniz ya da kariyerinizde ilerlemek için işte bu çevreyi kullanabilirsiniz. Ve daha da açılım yapabilirsiniz. Havno'unuzu genişletebilirsiniz. Ya da başka bir tabirle. Yap, yani işinizde, kariyerinizde, yaptığınız ticarette ya da artık esnaf da olabilirsiniz, başka bir şey de olabilirsiniz. Bu alanda önemli kişileri tanımak için fırsat oluşturabilir. Zira Jüpiter'in Mayıs ayından ayına kadar, yani Mayıs'a kadar bu alanınızda olması sebebiyle sosyal çevre arkadaşlar, ee, ve bu sosyal çevrede olması sebebiyle de kalabalıkları olan etkileşimleriniz size bol bol fayda sağlayabilir arkadaşlar. Evet ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz ve bu dinlediğiniz videoyu beğendiğiniz için ve aynı zamanda sizler için astroloji kanalımda evrensel yaşam konuları ve yine çok muazzam derecede yani böyle bir şaheser niteliğinde bir ikizler burcu videosu var herkesin beğendiği ve yine e, astrolojiye karşı merakınız varsa bu alanlarda birçok bilgilerin içerdiği kanalıma abone olmanıza bekliyorum değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere.